Gelir, pazartesi, salı gelir diye düşünüyorum. Yüzde 80-90 gelir diye düşünüyorum. Ee, diğeri neydi? Penaltı pozisyonu. Valla çok ne olduğunu çok net oradan ne desem yalan olur. Ee, tek olay şu. Manisa Spor'la oynadığımız maça TFF, Balıkesir bölgesinden hakem gönderi. Yanından hakem gönderiyor. Adana bitti mi? Antalya bitti mi? Bunu söyleyebilirim sadece. onun maçın başı için söylüyorum ama. Yoksa penaltı doğruydu, yanlıştı falan değil. Bir prensip olarak söylüyorum. Ee, söylediğim gibi yani biz e, iyi bir takıma iyi bir takıma mağlup olduk. Bazı şeyleri kabul etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani buradan başka bir şeyler söyleyip e, kimseyi farklı yönlendirme gibi bir çabam olmaz. Ne düşünüyorsam dürüst olarak onu söylerim. Bizden çok daha iyi bir takıma er yönüyle organizasyonuyla da, bütçesiyle de transferiyle de, giren çıkanıyla da her şeyle de bizden daha iyi bir takıma mağlup olduk. Daha iyi bir takım olduklarını bildiğimiz için de oynamamız gerektiği gibi oynadık. İlk yarıda zaten hemen hemen hiçbir pozisyon vermedik. Barışlan, ile Loa Loa ile zaman zaman gittik kale önüne kadar gittik. Oradan bir sonuç çıkarabilirdik belki olmadı. E, yediğimiz golde uzaklaştıramadığımız bir toptan, yani bir organizasyondan yediğimiz bir gol değil. 1-0 geri düştük. İkinci yarı iyi oynadığımız dönemde diyelim söylediğin gibi o da penaltı geldi. E, Maç da orada bitti zaten. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.